Ee, egzersizin dışında da tedavi yöntemleri var mı? Evet. E, cerrahi yöntemler çok yaygın ama tabii çok travmatik. Evet. E, ameliyat olması gerekiyor. Genelde genel eserliği altında yapıyoruz. E, şimdi bir de e, lazerle tedaviler çıktı. E, çok yeni bir teknoloji. Jet plazma dediğimiz bir teknoloji. E, direkt e, vajen organları e, vajin, vajinayı e, uyararak e, plazma, jet plazma akım hızıyla doğru akımızıyla oradaki dokuların tekrar sağlamlaşmasını, gençleşmesini, yumuşamasını ve e, eski doğal halini almasına yardımcı oluyor. Bu da tabii e, sarkmış olan kolajen e, üretimini çok arttırıyor. Oradaki dokuları nemlendiriyor. Özellikle hücreler içerisindeki kalsiyum, potasyum e, kapıları vardır ve bu e, majinal estekliği ve desteği sağlayan e, şeylerdir, minerallerdir bunlar. Onların çok e, kapıların açılması ve oksijenizasyonunu, e, kolajen artımını, e, nemlendirmeyi sağlayarak o eski haline getirmeye çalışıyor. Çok e, güzel teknolojiler gelişti şimdi. Tabii hastane hep e, Avrasya Hastanesi, ilklerin hastanesi, teknolojiyi evet. çok iyi yakından takip ediyor. Yine e, jet plazma cihazı da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 Birkaç e, probu var e, bunun. E, sadece idrar kaçırma da değil aslında. Vajinal estetik de yapıyor bu alet. E, ne demek vajinal estetik? Evet, evet. Önce vajinal estetikten bahsedelim. Evet. Sonra da cihazı izleyenlerimize paylaşalım. Evet, evet. Vajinal estetik nedir? Vajinal estetik, Şimdi vajinal estetik çok fazla e, gündemde olan, yaygın olan e, bir konu. E, doğumlardan sonra biliyorsunuz normal doğumlardan bahsediyorum tabii.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 bu alet, e, otonusun tekrar yeni yerine gelmesini, yenilenmesi ve daha gençleşmesine yardımcı oluyor. Ve bunu bir akım sayesinde, plazma akımı sayesinde yapıyor. Doğrusal akım kullanıyor. E, bu da e, hiç hasar vermeden, zarar vermeden dokulara, dokuların yenilenmesi ve nemlenmesine yardımcı oluyor. Tabii bu sadece e, estetik açıdan değil. Belli bir yaştan sonra biraz önce de bahsettiğim gibi menopozdan sonra özellikle koleje e, ak, e, miktarı almışsın. çok azalıyor vücudumuzda. Bu da e, çok kaşınmalara, yanmalara da neden olabiliyor. İlişkide ağrılara, disperoni dediğimiz ağrılara neden olabiliyor. Onu da çok güzel yumuşatıyor. E, tonusu e, yerine getiriyor ve özellikle kızarıklık, yanma gibi sorunları çok güzel aşıyor. Sonra e, dudaklardaki böyle e, tonus kaybını engelleyecek çok güzel bir aparatı var. Ayrıca bir aparatı var. O da biraz dolgunlaşmasına ve tonusunu kazanmasına yardımcı oluyor. Tek tek göstereceğim biraz sonra ben bu aparatları nasıl kullanabilirim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 Sadece bir jel kullanıyoruz. O da teması sağla, sağlaması için e, vajene, O elektrik akımını ver, e, kendi kendine yavaş yavaş vererek yaklaşık 10 dakikalık bir işlem. E, inkontinans varsa, yani idrar kaçırma varsa, bir 10 dakikada ona ayırıyoruz. Ben yaklaşık 20 dakikalık. Hiç acısız, hiç anestezi gerekmiyor. Ne lokal, ne genel. Hiçbir anestezi almadan, hiçbir antiseptik kullanmadan. Kişiye özel problar bunlar tek kullanıldık. <Gülüyor> Kullanıyorsunuz üç bazen çok nadiren dört uygulama gerekiyor. Yani dört seansta çözüm alınabiliyor musunuz? Bir hafta on günlük aralarla genelde üç seansta çözüm alınıyor. Bazen hastalar iki seans artık ben gelmeyeceğim. hani Gerek yok. Ben artık daha fazla daralmasını istemiyorum. Vajeninin dediği oluyor. Bizim için bu tabii çok pozitif bir şey. Mucizevi bir şey gibi geliyor. tedavi ee, en hızlı cevap veren bir tedavi. Hızlı demeyelim. Hızlı değil. Birkaç seans gerekebiliyor evet. ama çok etkili. Yani hiçbir kesik atmıyorsunuz, hiçbir dikişi yok. Hastanın operasyon sonrası ağrısı olmuyor. Operasyon sonrası aman da çok işte sorun oluyor. Bazen çok fazla daraltabiliyorsunuz operasyonlarda e, ve bu scar dokusuna neden olabiliyor. Bu da bu sefer ilişkide ağrılara daralmalara deniyor. Böyle bir sorun, veriyor. böyle bir sorunu yok bunun. Çok rahat sadece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 E, yapabiliyorsunuz. Evet, çok daha az atış yapıyorsunuz. E, belli bir yaşta menopozdan sonra biraz daha fazla belki dördüncü belki hani menopozdaki hastalarda belki dördüncü seans gerekebilir. Diğerlerinde belki bir ya da iki e, seansa halledebiliyorsunuz sorunu. Yani şöyle diyebilir miyiz? Evet, teknoloji çok önemli ve mucizevi sonuçlarda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 eğer cerrahisiz halledebiliyorsanız bir hastalığı, bir sorunu ortadan kaldırabiliyorsanız tabii öncelikle tercih cerrahisiz evet, yapmak. Tedavi evet, tedavi Peki, yöntemleri. E, hocam kişi e, doğum yaptı. Doğumdan sonra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 tonus kaybı, e, bollaşma ile ilgili ya da e, kaşıntı ile ilgili, atrofi ile ilgili ya da akıtı ile ilgili e, bir sorunu varsa, ilişkide canı yanıyorsa sadece şöyle bir probumuz var. Bu vajinal prop, e, Etkilenen etkili olan şuradaki sadece şuradaki e, metal kısım. Buraya sadece tek kullandığımız materyal jel. Şuraya jel sürüyoruz. Jel sürmeden kullanırsak hastaya e, direkt akımı hissediyor hasta.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 bu kadar basit ve inanılmaz bir toparlanma inanılmaz bir sıkılaşma oluyor eğer inkontinans dediğimiz idrar kaçırma sorunu varsa onun daha özel bir problemi var çok kısıtlı bir yere koymuşlar metal kısmı kadınların üretrası yani idrar torbasıyla dışarıya açılan kısım kısadır daha kısa sürüyor 6 dakika sürüyor bunun şuraya sadece gel sürüyoruz ve üretranın altına şu propla gidiyoruz. Yavaş yavaş, işte 3 saniyede yavaş yavaş gidiyoruz. Oradaki direkt atışlar yapıyor vajan. Lazer, Lazer değil, jet plazma atışları. Lazerden çok daha güvenli, çok daha güvenli. Vajinin ilk ilk tabakasını yakmıyor, alt tabakalarında etkili. Bu da daha güzel toparlanmasına neden oluyor ve dışarıdaki dokulara hiç zarar vermiyor. Oradaki dediğim gibi kolajen miktarını, sıvı miktarını arttırıyor, nemlendiriyor ve kaldırıyor vajinal dokuları. Üretmenin altına bir 6 dakikalık gidiş geliş yapıyoruz. Sadece bu kadar.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 Burada doktor hekim ilişkisi de çok önemli olacak. Yani... yani her hastalıkta olduğu gibi birçok programda da sağlık programımızda da dile getiriyoruz Hı -hı. ve bunu hastalarımızla da çok paylaşıyoruz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 e, dokularda ve e, beyazlama olur. Çok ciddi, çok ciddi doku kaybı, kolajen e, elastisiyet kaybı, esneklik kaybı olur ve ilişkide çok ağrıları olur bu ağrısı. Onu bile çok güzel tedavi edebiliyor inanılmaz bir şekilde. Gene aynı şekilde e, dokuya jelini sürüyoruz. Çok yavaş hareketlerle dolaştırarak, şu şekilde dolaştırarak o elastisiyet kaybını e,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 Hiç ağrısız, ağrısız, anestezisiz, ilaçsız, %90'lara varan. ilk 3 uygulamada %65 hemen hemen sonucumuz tam olarak geliyor. Evet. Ama bazen 3 ay sonra da yani %90'lara varan memnuniyet oranları var. Bu Peki, da çok gence, yani rahide bile bu kadar yüksek oran sağlayamazsınız. Evet. Biraz da şöyle diyebilir miyiz hocam?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 Yani en azından yan etkisi bana yan ha, evet yan etkisi yok. Hiç olumsuz etkisi yok ve hastalar çok memnunlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Günde 8 kere çamaşır değiştiren hastam haftada 1 kere bile artık değiştirmiyorum diyor. Değiştirmiyorum derken ne kaçırma nedeniyle evet. değiştirmiyorum diyor. Yanlış anlamayın. Yani idrar Halk, bir günde 8 kere çamaşır, çamaşır değiştirirken hafta, idrar kaçırdığı için evet. haftada 1 bile kaçırmıyorum artık diyor. Bu yani bu 70, 70 yaşındaki hastadan bahsediyorum size. Hani bu genç bir hastadan bahsetmiyorum. Ben çok etkilerdim. Ben kendi yaptığım işler çok etkilerdim, öyle söyleyeyim. Evet, yaş sınırı dediniz, e, menopozdan sonra evet. daha çabuk cevap alınıyor. Yok, tedavi. menopozdan sonra daha az cevap alınıyor ama onda bile çok güzel, mucizevi dediğiniz gibi cevaplar var. Hani 75 yaşında, 73 yaşındaki kadına... Çünkü genelde onların şöyle de bir sorunları oluyor ek bir hastalığı oluyor. Cerrahiye gitmek de çok evet. sorun oluyor. Dokuların iyileşmesi çok zor oluyor. Hocam, ya bazen kal... anlatmıyorlar da. Ya evet düşün... sormak lazım. Bu idrar kaçımı olayı çok bizde eee mahremiyeti olan evet. bir şeymiş gibi. Son eğer hasta çok yanından bezmediyse siz sormuyorsanız söylemiyor. Sormanız gerekiyor idrar kaçığı. Araba diyor ben idare ediyorum diyor. işte bezle geziyorum diyor petle evet. geziyorum diyor çıkmamaya çalışıyorum evden diyor kendi kendine yetmeye çalışıyor bu, bu belli bir yaşta peki aslında çok zor bir şey bu işte tedavi yöntemi kolay bir tedavi yöntemi evet et. yani kalp hastası da olsa kullanabiliyorsunuz anne seza almıyor cerrahi almıyor kanı düşükmüş ya da yüksek mişi çok önemli değil çünkü cerrahide belli kontrüksiyonlar gerekiyor ameliyat edebilmeniz evet. için aslında bunda hiçbir kondisyon gerekmiyor direkt hastayı uygulayabiliyorsunuz çok sorumsuz bir şekilde evet, bu da önemli bir tedavi yöntemlerinden birisi peki hocam vajinal estetik de tabi birçok hastalığı da tedavi evet. ediyor.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 Evet e, sorunlar bunlar sürekli böyle kaşınma ihtiyacı duymak, yanma sürekli yıkama o yanlığa giderme ihtiyacı duymak insanlar, ya yani için çok psikolojik büyük bir, rahatsız evet, ediyor. psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar gerçekten de e, psikolojik mande rahatsız olmamak için de kolay bir yöntem, evet e, tedavi yöntemlerinden de faydalanmak gerekiyor, işte anlatmış olduğunuz evet. o, bu önemli bir e, rahatsızlık.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 bir doğum, iki doğum ya da farklı doğum sayısı önemli mi? Yok, hayır değil. Yani bu yani hasta de çok önemli bir konu. Kaç doğum yaptığıyla alakalı, hastanın şikayetiyle alakalı bir evet. şey bu. Hastalığın şikayeti varsa, bir doğum bile yapmış olsa yardımcı olmak gerekiyor. Tabii doğum sayısı artık cilder kaçırma ve yani oradaki elastisiyet kaybı çok daha fazla oluyor ama bazen bir doğumda bile çok şikayetçi olabiliyor hastalar.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 Ee, çok dikkatli bir şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Çok çabuk yayılıyor. Ee, çok rica ediyorum kendimize, etrafımıza çok iyi bakalım. Kendimizi korurken etrafımızı da korumuş oluyoruz. Aşılarımızı tam olarak lütfen hatırlatma dozlarını da ihmal etmeyin. Üçüncü dozumuz eğer gelmişse lütfen onu da yapın ve sağlıklı günler diliyorum. koronosuz günlere ulaşmak üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, bu kadar güzel bir mesajın ardından ne denir ki sevgili izleyenlerimiz? Evet, operatör doktor Nurcan Dalan hocam bizlerle birlikteydi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız idran, kaçırma, vajinal estetikten bahsettik. Önemli tedavi yöntemlerinden bahsettik kendisiyle. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz ve siz değerli kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız Hoşça kalın Hoşçakalın, kalın, saygı ve sevgiyle kanın efendim.